Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Vampire: The Masquerade bölümüyle karşınızdayım ve bu defa Anıl kardeşim. De evet, burada. Aslında geçen evet, bölüm, bölüm de bölüm de buradaydım. Evet. Teknik <gülüyor> sıkıntılar arkadaşlar. Çık. Evet, teknik teknik. Te te te abi <gülüyor> teknik te <gülüyor> ya falan. Anıl <gülüyor> bu arada abi oyun görünüyor değil mi sorunsuz? Hayır, görünüyor, evet. bunu, bu, bu, bu ne görünüyor et. Bunu ne, bunu bunu neden kırmızıyım adamı öldürdüm kıpkırmızı oldum Ve ben falan mı kaptım ne oldu? Bilmem neden kanlısın. Allah Allah. Abi ben böyle dışarı çıksam benim ebe mal Eee, Yani yanlışlıkla su falan mı aslında? Yo adamı öldürdüğümde üzerime bulaştı. Yalnız <gülüyor> Dur, beklesene bir. Tamam Aa, Binin öyle dönmemesi lazım oraya in gel Hadi ya Acaba sadece bir bug mı? Aaa Ufak bir bug evet Ha bug Ç bir şey değil yani hmm, Değil, değil. Aa, Tamam ya havalı bug <gülüyor> Havalı bug <değil> <gülüyor> Harika Muhteşem Tamam geldiğimiz gibi geri gidelim madem öyle Maskeyi ihale ih şey ihale ihalet ne? İhlal. <gülüyor> <gülüyor> Maskeyi ihlal ettiren bir bak haberin olsun. Harbici mi? Evet. E ee? <gülüyor> Ya gidip biriyle konuşman lazım. Vampirle. Eee Yani maske çözümünü o şekilde yazmış. Eee Tamam. Başka vuruyum. Evet bu. Umarım Maskerade'in içinden geçmeyiz arkadaşlar. Umarım. Kendine bak bakayım. Fah. Evet. Tamam. Burdan abi. <gülüyor> Karşı da last round olması lazım zaten İlerle, Yalnız orada Orada insanlar da var galiba Sağoluk olsun Orada Bu adamların bug'ı çok havalı olmuş abiler ya Cyberpunk'ın aksine Aa, Aynen öyle Ya boyun her şeyi Cyberpunk'ın aksine daha iyi Şuraya falan mı gireyim? Yok yok Sola önce. E? Ya, <gülüyor> ya koş, koş, koş, koş. Direkt lasterhanla gir Tamamdır. Of. Zaten bir kere ihlal ettim. Evet. E. evet, evet, evet, evet. F F'den alışmışım. Burada değiştirebilsem o iki tuşu değiştiririm arkadaşlar. <gülüyor> Değiştirebiliyorsun. Hemen şu abimizle konuşalım ya Sana bir ben kaç gidiyoruz. Ben gidiyorum Bak şimdi geldi V mi basıyorduk? Z mi basıyorduk? Yeeeeeeeeeeeeeeeeeee <gülüyor> ben çözdük <şezlik> sarılıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır Biz görev olarak ne diirdik? Oyunu iki buçuk kere bitirmeme rağmen karşılaşmadım Bir bak bu arada neyse ya Anıl işte abi, ben olunca böyle havalı bug'lar görüyoruz abi. Asyalı Vampire gidelim ya, Asyalı vampiri ne gidelim? ...lisansı bir kere daha şöyle bir inceleyelim. Nesi... ...bir ismi yaralıyor Anıl. Hı. Sür abi beni, nereye gidiyoruz? A. Ah. Ne yapmaya gidelim. Hı. Hmm. İlerle. Sağ sol. bir şey var mıydı? Sağda sağa bir bak. Yok sağda solda Otele Ortada ya. Gidiyor abi. Bir sağdan. Yürü yürü. Solda bak. hiçbir şey yok ama orada. Hey. Hmm. Devam girme. Deva, deva mı diyorsun? Tamamdır. Öyle prensesin raporunu versene. Repleçe rapor vermek için gelmedin. Ya ee, dur. Bir saniye. Ha geldi evet sağdan. Arkana bak. Şuradan sola bak. Sol. Burası. Ah, gir oraya. Evet. Ese diyemazsın abi bunu. Değiştirse çekse de Evet. <gülüyor> Ta fe Beslen. Yeni tuş atağı ee. Tamamdır. E'ye basarsan şükrederim <gülüyor> <küfür> yani. <gülüyor> tamam tamam e, elim F'de abi. Şöyle bir bakın hanım madem içeri. Adamın malik adamın bak. çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar bu arada. Eeeeeey dostum. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey vardı alay durumda. Yani çalmış gibi olmayayım. Sihirli yaratıklar. Kitap yani alt tarafı niye çalmış gibi olasın ki? Eşya kazanıldı diyor Güzel. Bak var ya bu kadar masum sesle söyle. Ne oldu? Bir dakika. Hey, e, burası girdiğimiz yer. Yo, değil. Anıl? Ol <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi? Bir dakika. Büyüleniyorum. <gülüyor> Ay, tamam. İç aç değil, iç aç değil. Buradan girdik. Üste çıkıyorum abi. Aa, asla <gülüyor> girme buraya. Ne? Rastlasın mısın prens? Bir dakika. Tamam. Buradan ya, girelim. Rastasın prensin mekanı değil de. <gülüyor> Sadece anlık sokmak istedim seni buraya. Düz devam et. Hayret. Right, düz devam et. Bak burada büyülü baloncuklar var. Tamam. O senin baloncukların işte. Aç kapıyı. Abi adama bak çok korkutucu. Greetings Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Kim diye düşünüyorsunuz arkadaşlar? Oyun başında bir ara bize bir saçma bilmecelerle bir şey Eee, bir mesaj gönderemeyeceğim. Damlas. Vay. O asatir. Strauss. Maximilian Strauss. I am the Regent of this Chantry. Welcome. Teşekkürler burası neresi? I forget <gülüyor> that you are not embraced within the pyramid. We share the same blood you and I, but there is much you have yet to learn about our clan. Oh. Baban şey mı kızlandımsın? Evet. Fadar. you have many bizi vampirlerin nasıl kandırdığını anlat baba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> in içinde kucaklamak derken ne demek istedin Kentri tam olarak nedir vekil olduğunu söylemiştim Bu da ne demek başka bir şeyden konuşacağım tam birden başlayalım abi. <gülüyor> There are apprentices here at the chantry who are my charges, and I have a lord who watches over me and other local regents, and so on. In most cases, Tremere are very selective about who they embrace and how it is done. There are traditions and laws that we adhere to, so the circumstances of your embrace were, let us say, unconventional. Therefore, you are outside the pyramid. Abi, bi bir kadın bizi dönüştürdü alt. Altı üstü her yerden dışlanıyoruz. Nedir abi bu? Such things are possible, young man. Çok seksist bir yorumdu. Eee, okey <gülüyor> Böyle şeyler mümkün delikanlı. Ama bunu dikkate almadan önce klana diğer, e, değerinizi kanıtlamanız gerekiyor. Tremere sırlarını iyi koruyor. Belki de daha sonra konuşacağımız bir şeydir. Eee tamam. vekil mi demiştin? Ben devam edelim. <gülüyor> Vaay sensei. Tamam. Tamam. De diye A chantry is a local gathering place for those of the Tremere clan. I live here as do apprentices from time to time. Let me give you some advice, young one. Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. <gülüyor> Bize yardım etmeyecek yani. Tavsiyeci teşekkürler baba. <gülüyor> abi. <gülüyor> Babam verken şaka yapmıyordum? <gülüyor> teşekkürler baba diyeceğim abi. Kusura bakmayın. As for what is going on here in downtown? The word on everyone's lips, kindred or kind seems to be epidemic. It seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population considering our particular appetites the local kindred are more than concerned about these developments abi beni de giydiğin giysi dostum bu durum geliyor adam resmen kır, kırmızı, kırmızı kırmızı kırmızı giyerek ben vampirim diye dolaşıyor abi sokaklarda düşünsenize şöyle biri görsem ben gerçek hayatta Vampirlerim uzaklaşırım abi yani olsun olması ne eğlenceli dostum bu durum boktan <gülüyor> Bir uh... günce. Yes, indeed, my opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain passions often leads to such things. Ergo, their need for the watchful eye of the Camarilla. <Gülüyor> <Gülüyor> Anarklar için araştırmaya başladım bir de enteresan bizim. Bu da ne demek oluyor? Her neyse işte birkaç sorum daha. Var. O sandıkta sadece birimiz için yer var ben gidiyorum. Anarktlar için araştırmaya başlayalım abiler. için araştırmaya başlayalım abiler. Ne? Tamam buradan sağlam bir ayar aldık abiler Trevor olarak eee <gülüyor> belki kendinizi araştırabilirim bir şekilde. Aynı işte narkların yanındayım. Senin entrikacıların ve saçmalıklarına inanmıyorum. Bunu dikkate alacağım Max. Birkaç soru daha. What is it you would like to know? Bana bir daha basket başka bir şey konuşalım. Tamam başka of bir course. şey konuşalım. Belki senin için salgını araştırabilirim. Ben gidiyorum. Ha iki. Hmm. It, Benim çıkarım ne abi? Öğrenelim. Bir asla bilmeyeceğim bir iş almak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Believe me, I will treat you fairly, neonate, and your service to the Camarilla won't be forgotten. Bu arada, Anıl, entrikacılar" cümlesi diyorlardı ya. Hı hı. E, ben bunu dışarıdan onlara öyle lakap olarak veriyorlar sanıyordum. Şu anki abimizin konuşmasından anladığım kadarıyla isimleri gal galiba gerçekten entrikacılar cümlesi. Evet, camorilla. Aga be. Öyle çeviririm işte Tam olarak öyle çevrilir mi? Ha. O eminleyinim. Sana göre ne demeliyiz abi bu da? Senin görüşün nedir? Hmm. Benim görüşü ya adamların kameraların tam olarak bir Türkçe'si var mı ki? Ya yani bilmiyorum. Yoktur mu Bakayım. Tamamdır. Ben de üç'e basacağım abi. Değil Bunu abi. düşüneceğim. Bana intikaccılar cümlesinden biraz daha bahset. Demeyeyim ya. Zaten biliyoruz bileceğimiz kadarıyla. Gizli danışmanlar grubu demekmiş bu arada. Eh abi bunu da gelip entrikacılar zümresi diye çevirmezsiniz. Neyse. Ya muhtemelen şey. Hani kameralinin içinde harbiden entrika, entrika, entrika, entrika ve entrika olduğu için adamlar şey demiş. Abi kameraline ne diyelim <gülüyor> yaz oraya entrikacılar zümresi diye çeviri yaparken adam Oooo olabilir. Şey Olabilir. Tamam ya ben icabına bakarım bu işi. Ee, çok iyi. Dur biraz sanırım darar. Sonra görüşürüz. Tamam bir daha konuş. Bir daha mı konuşayım daha anlamam? Hello Neonate. How can I be of assistance? Of course. Tamam bir şey deme. What is it you would like to know? Sen <gülüyor> de bir şey yok, kire gidin. Bir daha gelmemek umuduyla bu yere. Ya. <gülüyor> Hayır. Hayır mı? Tamam, tamam doğru. Tamam, doğru Korkuttun beni Anıl. Ay. Kapa açılmayınca double bastım anlıyorum. Adam ve devam. harika bir şekilde çıktık. Fransa e rapor da vereceğiz galiba şimdi. Ne verer? Ne dedim haber tutalım. Bak abi işini hallediyoruz dedim. Bu girmeden öncesini başka bir yere daha mı soksam ya? Hadi sok bakalım. Tamam. Şu otobüsün oradan girsene Mini Şuradan. Otobüsle. Hı -hı. Evet, korku. Evet. Koskoca deliği görmüyorum. Görmedim bu arada. Şey Oradan devam değil. çok devamıymış gibi geldi şey. Ya. Solda kapı var. Direkt orayı orayı görünce beynim oraya yöneldi. Lan ne yapayım abi? Ah. <gülüyor> ya şey çok onun solunda. Sola aksala. <gülüyor> <gülüyor> Solda mısın? Satayım. <gülüyor> Dur şöyle Sol. yapalım. Yavaşla ne geliyor kimsiz sen? dikkat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bir. gülüyor> we we et LA. Oh, God, This <gülüyor> burada bekle gidip onları bulabilecek miyim bir bakayım <gülüyor> Bilgisayarı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Abiler, bu iş hayaletse bizim işimiz. Dur bu arada bir şey olarak da ne seçelim? Kahinlik, komuta, kaynayımız açık mı dursun? Dur lan. Tamam, bu normal insan herhalde. bana göremediğime göre. Lan O adam öldü sandım Tam kaynık hiç bir işimize yaramayacak gibi duruyor Kan darbesi, kan kusma, kan kalkanı Her şey kan kusabilir bence Değil mi, değil mi sanki <gülüyor> her şey kan kusabilir gibi geliyor bana da Şurayı falan şey yapabiliyor muyuz veya şuradan devam buraya girmiş miydik ha. daha ha <gülüyor> ha Şuradan şöyle geçtikten sonra açayım diyecektim, kırıldı. Ne olur ne olmaz şimdi e, geriye düşmeyin falan filan mantığında ilerlemiştim. Buradan şöyle geçmemiz mümkün değil değil mi? Evet değilmiş. <gülüyor> Koyduğum yerde yer olsa. Gerçi Ama buraya da çıkamıyoruz ya. galiba. Merdivenin altına git. U, uh. bir şeyler çıktı sanırım Orayı şu açma şeyisi. Evet, bu geçişler biraz sıkıntılı olabiliyor. Abiler bu arada adam tüm ekip CC izi derken şakası Şaka yokmuş yani. Öyle bir yere de girmezsin abi bir şey çekmek için. Ne bileyim. Değil mi? Bunlar bilmiyorlar tabii ki bunlar gerçek. Neyse ya hayaletleri yok etmek bizim işimiz. sen adamların kamerasında. Ya dedim acaba bir şeyler bakabilir miyim edebilir miyim falan gibisinden de. Burayı açamıyorum. Burayı da açamıyorum. Öyleyse aşağıya. Ee, Birlerine bir şeyler oldu. Kuvvetin arka tarafına geç. Oha görmedim bile. Oğlum bu level tasarımı ne? Çok korkutucu. <gülüyor> <gülüyor> Şunları şöyle arka arkaya koymuşlar ya kafayı yiyorum. Dur abi. Aa tamam. Görüşürüz. <gülüyor> Yok ya sen durma falan. Sağ ol. Şura örümcekli gibi zaten. O bu mu... şey her neyse bayağı insan öldürüyor ha. Güzel bir ablamız yani. pek <gülüyor> olsun. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. <gülüyor> <gülüyor> parıldayan gözlü vampir abla görmemiştim. Neyse hayalet olmadığını bilmek rahatlatıcı siz sen öyle? O duvarı yedin ha, midemi kaldırdın. İnsanları yiyorsun ha, senin gibi bir canavarın yaşamasına izin veren Yo, hiç. Hmm, canavar mı? Yok canım, da anneler. Vallahi rösterim var birden öyle. Yok ya abi dur. yemek zorunda mısın? Yani söylediğine göre bir daha sormayacağım oğlum bir <gülüyor> abi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu anladım 230 yıl önce deyince diye bu döküntü binada yaşıyorsun konuşmaya devam ederdim ama iğrençsin. Hadi eyvallah. Hadi <gülüyor> <Bilmiyorum>. eyvallah. I seek relics of the occult traced here and would trade similar <gülüyor> artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much. Buraya asla gelmeyecek. Eceline korkuyor, onu yiyecek misin? Bir dakika. <gülüyor> Çok hızlı oldu bu cevap. Ee, buraya sağ gelmeyecek korku unut gitsin bir adamı Eceline göndermeyeceğim. Böyle olması gerekiyorsa hemen icabına bakacağım. Ben, ben kimim ki et yiyen bir canavayla tartışayım gidip onu getireyim? <gülüyor> <gülüyor> Ha bence de. John this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear <gülüyor> for <gülüyor> mortals will be seen through. ihlal edersin diyor ya. Yani. Ha... böyle olması gerekiyorsa hemen icadlanayım ki Etienne'ın ona Tamamdır. 2 bu adla da gayet tremer gibi duruyor ya. Baksan şurada, gerçi bu adamların film için kullandığı dekorlar da olabilir. Aynı yerden gitmedi. Şuradan devam et, düz. Devam mi bana. buradan? He. Seni işkence ettirmeden o adamın yanındaki delikten de sokabilirdim yani buradan da. Aç. Aaa sıkıştım biraz. Ha. Bak bak arka... Aaa görem. Dur şu. Yuh. Hah. Oğlum onu nasıl göreyim ben? Yerdeki dekor olarak şey yapıyorum. <gülüyor> gör görüp <gülüyor> gidiyorum. Ha, ben onu yerliyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, cüzdan görünüşe göre bütün bir gece geçirmeni sağlayabilecek bir cüzdanın var. Şu. Kart vizit. Lanetlenmiş. için bir kart vizit. Kartın e, üstündeki isim... Simon Millage, adres Skyline, apartmanlarında kayıtlı, Los Angeles'ın aşağı mahallesi CA. Tamamdır. o oh, bu oh. direkt bu arada dekor olarak gördüm ben onu ya. Hiç <gülüyor> tamam, yani bakmadım. Biz. Abiler siz gördünüz mü o yerde bir kart? Iç. Ya ben şahsen görmedim. Anıl sür biz oraya. Sağda. Yeah. Es taksi mi? Hayır, değil mi? niye taksi Bir bir sağa bak. Solda bakayım Soğa mı? bak. Acaba ne tarafta Sağdan gideceğim ya solda değil. Abi ya, bu boylu tek başıma oynamaya çalışsam ruh hastası olurmuş. <gülüyor> Onu fark ettim. Sol. Sağımda sağım. Aaa, aa, tamam. Ben de tepelere şeylere bakıyorum. <gülüyor> Konuşalım mı? Tamam. Niye konuşuyor adamla? Asansörünü çağır işte. Aa hmm. oh, hepsine çıkabiliyor muyuz gerçekten mi? Bu adam, en, adam e, var ya. Kastaydı. Neyse en yukarıya bastım galiba. Yani ben olsam 6. kata kadar kaçmıştım herhalde. <gülüyor> Burada değil değil mi? ama girmeyi deneyeyim. 2. Kontrol V. Alttı. Şifre. Şifreleri her zaman öyle şey yapamazsın. Çık. Ne ne ne. Tamam. Her kapıyı da lock bilemez. Yerden şifresini öğren. Öğreniriz. Tamam biraz basıyorum. Yeeeey Tamam gelin, gelin Ve aşağı kata bak şimdi Şunlara, şunlara bi bakalım Ya belki loot mut falan çıkar mantığıyla şey yapıyorum biraz bakındım belki o da çıkardım Hiçbir şey yok Aa, Yukarı bakalım Vay, alamdaki eve bak abi, harikaymış. Fax şu bu. Dedes alıp fırlatasım geldi abi çok iyi vardı. <gülüyor> Abi cidden burada mısın ya? <Gülüyor> ya abi öldü mü? Evet insanların asla girmemesi gereken yerler var. Bu da bir tanesiydi. Ya Abi içimdeki ses ne diyor? ha ma sürekli belirlemesin Bu sen bitiremersin aga ya içimdeki masum rıdvan defol git diyor adama ama <gülüyor> <gülüyor> üzücü ya sonsun <gülüyor> <gülüyor> <İnsanını> kaybettiğin <gülüyor> Neyse hastalığı telafi ettik ama insanlığımızı kaydet, kaybettik abiler. Üzdü bu beni. Hmm. Görüşürüz. Ha şimdi ne abi biliyor musun Adamın evindeki girmediğim yere gireceğim. Odalara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> girmemiştik şuraya bu. Burası da mı banyoydu? Bu ha, veya şuradaki şeye girelim. Bir adamın bilgisayarına da bak bence. Aa güzel fikir. Ana menü, e-posta, gelecek program, e-posta'dan başlayalım. E-posta. Ctrl-C. Hadi hackerlık yeteneğim. Yemedi. Kapat yazıyorum, kapat. Nerede bizim tüm değerlerimizi çıldırtan yetenek? Kan hücumu, kaynı... Artı beş bir şeyler veriyor, bir basayım mı? Kırrak zeka dene şimdi Eee posta Eee posta Yetti bak Yes Arkadaşlar Iıııı olmanın faydaları Aga be resmen zekamızı zorla yükselttik Cinli la A Ben dur okuyalım falan yani. bahse e, bahsettiğiniz her yeri kesinlikle gezeceğim. Hey, bir zamanlar Pounds Price'daki kaldığım otelde. İmki jini de hayalet gidip gelip mutluğu açıyordu. Belki de Elikamay ile ilgili bir ha <gülüyor> <o kereslerdir. gülüyor> Artık buna çok gülebileceğini sanmıyorum. <gülüyor> Üzüldüm lan bayanasını. Amma eziksin. Ee, hadi oradan hayalet gibi saçmalıklar gerçek olsaydı bile ki Kardeş sana bir otel ismi vereyim oraya gitmeyi deli. Ki değiller <gülüyor> ama yine de lanet bir kurt adamın ee, Griffith Park'ta öyle kafasına göre dolaşması imkansızlandı öte. Sen kimi kandırdığını sanıyorsun ha? Sanki buralarda harbiden kurtlar varsa onlarla beraber saklanıyorsun. Umarım bir gün et yiyen bir canavar gelir seni yer. Seni aptal piç herif. Adam başka abi, bir şey dese tutacakmış. Adam başka bir şey dese kabul olacakmış abi. Bu <gülüyor> ne için metdua böyle? Gelecek program ne abi çok merak ettim. Gelecek program. Ee, Komplar sol 17, şov 17 pardon. Şehrin ortasında yıkık dökük bir hastane gerçekten ürkütücü. Şok iş gerektirmiyor, zaten yeterci. Korkuç. <gülüyor> Sanki hala daha ilgilenecek hastası olan bir hemşirenin hayaletiymiştiriz. <gülüyor> ya. Adam da beklemiyormuş gerçek çıkmasını. Dolandırıcı. Hollywood'da bir mezarlık var ve içi ölmüş kariyerlerinin ötesine geçmeyi <gülüyor> başarmış aktörlerle dolu. Tekrar söylüyorum, çok uğraş gerektir, beğecek. ya. <gülüyor> <Okay. gülüyor> Neyse, en azından kendimi bir derece de olsa rahat hissediyorum abi. Hissetmiyorum da. Neyse ya. Üzücü oldu. Oo. Değil, değil. Orası değil. Burası evin alt kısmı galiba. Yukarı, yukarı. Uuuu. Sa. Bu, buradan her eve girebiliyor muyuz böyle? Kimse havalandırmayı kitlemeyi akıl demiştir bence. Hı sağına bak. Aa direkt aldı. Araba değil. Aa, araba değil. <gülüyor> hani oyun başında çaldıktan sonra bütün herkesi öldürmek zorunda kaldın. Ne Gerçi ne ne. Sonra ne. <gülüyor> uyuşturucu kutusu. Tamamdır. Hadi ka. Cool. Adam cebinde uyuşturucu kutusuyla geziyor. Abi. Şimdi komutata dursun da abiler bizde. Biri direkt karşımıza çıkarsa zvam diye basalım büyüy beynine. Kimidir belki orada da saklanan birileri vardı. Tamam burası böyle. Çok bir olayı yokmuş bu yerin. Bir tek şurası mı kaldı? Fakirhaneye girdik. Hı. Buradan o yerin üstüne çıkıyor galiba. Hı. Biri mi var orada? Ya. Oldu. Hmm. Şunu alamıyorum değil mi? Alabilseydim alıp atacaktım. Aynen ama milletin eviyle. Artık orası benim evim onun. Tuvalete niye bakmıyorsun sen? Tuvaletlerde bir şey oluyor mu ki ne bileyim. Bakayım. <Gülüyor> Solda bilgisayar var. Vay. Kasa. Kasamı? <gülüyor> Çekilmece Yetmedi 6 istiyor 4 istiyordu hani 6 istiyorsa bunu yapamayız herhalde ya Veya CC yani. Heh Pekleme Burdan bilgisayar yeteneğimizi de bir tık arttırabiliriz ha Arttırayım mı? Arttır en son şunun için aslında biriktiriyordum ama bir tık arttıralım ya. Bir tık Hı. daha arttırabiliyor muyuz? Arttıramıyoruz. Zekana bak. Baya yüksek bu ya. Ee, şimdi... Şey şunu bas. basalım. Nerede göz? Kainlik yani. basalım. Kasa. Kasa dedim mi? Kasa abi. Jeval, müjehedler, olur. Tamam. Kilit aç. Kilidi <gülüyor> aç. Kilit açıldı, <gülüyor> harika. Güzel, güzel. Kapat. Tuvalet Kapat. mi demiştin alı. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hey, right oh. Oh. İnsanlığımı kaybettirmez herhalde bana Kaybettirir mi ya? Yapacak bir şey yok vurdu seni Yani abiler gördüğünüz benim suçum yok <gülüyor> Bir defa basmamdan zarar gelmez ya bu demek oluyor ki şurada bir kasa var. Ooo. Oo. Baya klas bir yüzeye benziyor. Tamamdır. Al. Ooo. Al. Hüüüü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bundan sonra her yere bakıyoruz abiler. <gülüyor> Ya bu güzel bir ders oldu bana. Ee, demek oluyor ki öyle pataküte pataküte her yerde koşa koşa gitmeyeceğiz arkadaşlar. Önemliymiş bu. <gülüyor> senin güvenliği böyle geliyor işte. Bu apatman. Ya öldürdüm'e de üzüldüm adamı var ya. Omuz. Bu insanlar ölür yani. Ay. Gelir tabi. Yerini söyle. The 1203. Oo 1 2 0 3. En <gülüyor> tek <yüksekteki gülüyor> şey evler. <gülüyor> Bye bay <gülüyor> <gülüyor> Abi'nin ölmesi biraz şey garip ama olsun. Abi herhalde kapının şüphesiyle birlikte tekrar yapabileceğini bir şeylere duyunca kalp krizi geçirdi. Galiba. Onlar çalışıyor, durdurmayın. Bu dolaba baksana, buzdolabına. Bakılmıyormuş. Bakılmıyor. Şuradan yavaş geçeceğim ki arkadaşlar bir güvenlik daha öldürmek istemiyorum artık canavar olacağız yoksa. insanlık kazanmam lazım diye düşünürken birilerini öldürmem gerekti. Abi, abi de zenginmiş. Abi bu kadar paran varken neden intihar ettin? Tuvalet bile zengin... Tamam, en üste doğru geliyorum ben o zaman. Bir aşağıya inip, aslında yok ettiğimiz güvenliğin oradan da yukarı çıkabilirim bence. Havalandırmadan çık işte abi. Havalandırmayı kullandım. Ama şifreyi öğrendik. Hmm, kilitli. Evet. Birinci katta kimse havalandırmasını kilitlemez dediğim yeri hatırlıyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Bampanyam bon birikiliyormuş demek. Ki. Tamam, tamam. Bu devek oluyor ki aşağıya iniyoruz arkadaşlar. İki aşağı <gülüyor> ineceğiz. ve iki aşağıdan da. Ya sadece bir aşağı inseydim. Yok şu bir yere kilitli. O yüzden iki aşağı dedim. Asansöre çıkacağız. Aga ya, adam yok olmuş. Aaa harika. 1, 2, 0, 5, 6... <gülüyor> Kaçtı bir. Aa... <gülüyor> Kaçtı abi. <gülüyor> <gülüyor> 1, 2, 0, 3 Rundan. 1, 2, 0, 3. <gülüyor> Öge ya, bunu nasıl öyle hatırlamayı başardım, hiçbir fikrim yok bu arada. Şimdi komutamız dursun. Siz olalım. Ya, işte evin cifresiyle girdin artık, yani bence eğilmene gerek yok. Senin... Hadi lan oradan. Kadın buradaysa bir gelecek. E, yersin. E, insanlık kaybetmek istemiyorum. Nolsun. Bol bol insanlığım var ya. Vampirsin hmm. içinde insanlık olmaması lazım. Bol bol insanlığım var. Alın. Dört <gülüyor> insanlığım kaldı. Dört. <gülüyor> Yok etti lan <abi> insanlığımı. <gülüyor> ben burada yokum. Geç, geç geç karşısına geç. Her şey gibi konuş onunla. Paul'un bu... hey, Paul. Paul bir arkadaşım sadece gelip seni kontrol etmemi istedi. <gülüyor> Hayır öldü! <gülüyor> evet e <gülüyor> e <gülüyor> e Evet İyişmiş tabi sesi çakasta geliyor sana <gülüyor> Neyin var? Eğer iyi şişmiş kokuşmuş ve bir kase tağılın içinde <gülüyor> tersiz olmaksa sanırım <gülüyor> Yok 1 1 bir Kulağa çok kötü geliyor. Bunu nereden kaptın açıkçası Pooldan daha iyi durumdasın. Gönlü şeker hastanın tamamen yok abi yok <gülüyor> ya. Yani. Ne müşterisi? Valla bilemiyorum bu müşteri kimdi? Tam olarak hangi seypten <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavaş gidelim abi bu. She, she, uh, she, <gülüyor> you know, she money. Sana adını söyledi mi? <gülüyor> Her name was Jezebel. Jezebel Locke. Usually bizim daha good with abla değil değil mi? Değil, değil Onunla ilgili garip başka bir şey var mıydı? Hangi hangi bir şey? Yeah, I mean I think so tell really you know? <gülüyor> ablamız enmiş seni öyle değil you kal know? i mean i'm not usually you know into women but i remember feeling so attracted to her i thought she was the most beautiful woman i'd ever seen <gülüyor> well, the next thing that's clear is when i woke up the next morning <gülüyor> i've been feeling too well since then abla sen vampit mi oluyon ne oluyon onunla nerede tanıştınız sen sonra walk öyle. senin hastalığın onu öldürdü Aa. yok bir bir <gülüyor> bu abladan empire Hotel. hey Aaaa! <gülüyor> Aaa! Ya ben bunda insanlık kazanmaya çalışıyorum oyunun yaptığına bak! <gülüyor> Çıkabiliyor muyuz konuşuyorda? Hayır. O da değil! O da! Hayır! düştü! Düşmedi <gülüyor> midi bunda ya insan <gülüyor> öldü olsa olsa olsa ölmeden önce şifreyi de söyleydi keşke iletiklerim abi 6 ee, kan hücüğümü atarsam bence olur kan hücüğümü muydu o evet Oo. Yeeeeee. Yeah. Yani... Ablanın artık buna ihtiyacı kaldığını düşünmüyorum. Tamam ya. Insan gibi... Bu arada görev yapayım. içerisinde tuhaf tuhaf görevler aldık. Kapıyı da açık bırakacağım. G'ye basıyoruz değil mi? Hıhı. Hı. Aynen Tamam oraya da bak. En son bakmadan yararız kalmış. Ah bir içeri gideceğim bir Tamamdır. Hmm burada garip olaylar var gibi. E posta. Şifre gerek. Kontrol. C. Gizli kamera 1 Ne anlaştık ki beni o güvenlik kaydına gönderip duruyorsun ve ben bunun karşılığını güzel şeylerle ödeyeceğim Daire notları. 6 APT Aralık 6 Hana Glaser Altınım benim Orada hep sıcak şeyler oluyor Ve bunlar genellikle Hana'ın bizzat Kendisiyle ilgili Hayda <gülüyor> Bulmuşsun abi APT 5 <gülüyor> Paul Anderson Onu izlemek için bir sebep olmadığını Düşünüyordum fakat onu yukarı katta Yakaladım kasetin Çalmaya devam etmesini sağlayacağım. Lan yoksa sen mi öldürdün? APT 4. Gözümüzü üzerinde tutmak için bir sebep yok. APT 3. Evet bu zengin karı gerçekten ateşi Oh <gülüyor> onun kapısının şifresi. 96.48 Yani belki içeri sızar ve açık ile internette satmak için iç çamaşırlarından birkaç tanesi çalarımın. <gülüyor> 96.48 96.48 ııı ee, apt2 sinwinton o bir ahmak ve onun hiçbir zaman hatunları olmadığı son zamanlarda bile onunla kalıyor. Bu yüzden fazla izlemek istemedim. APT1. Evet, son o televizyona çıkmış yani ihtimaldir ki onun mekanın fotoğrafları sonunda bir işe yarayabilir. Gözüme onun üzerinden tutmalıyım. Tamamdır. Maşerif. O ama bak bildiğin şey Stalker ya. Tolgur abimiz. Tolgur <gülüyor> yani. Öldürdüğün güvenlik görevlisini aslında insanlık kaybetmemen lazım. Da işte Değil mi? Abi ben insanlık puanımı geri istiyorum. <gülüyor> Bir şeyler yok galiba buradan alabileceğimiz. Bir de şuralara bakmadık sanırım. Hmm. Tamamdır. Her yere baktık buranın Şimdi ön kapıdan girmek yerine fazla insanlık kaybetiyor bir Hatta tam buraya geleyim ki burada hallederiz olayı arkadaşlar ve bakalım. Bırak? Ya şurda hastalık ha. yayan Anlık... pislik Anlık var. Ablanın, Vampir var. Ablanın önüne gelince şey dedim halledeyim. Ha. Değil mi? <gülüyor> Yok canım daha neler? <gülüyor> <gülüyor> Yani o, bi... beklentilerim yüksek o konuda neyse. Benim de. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi abi bunu öldü. Adamla bildiğin üzerime hastalık hapşurarak gitti. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. <gülüyor> Aynen umarım arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın